M me, me, me, me, me, me. merhaba güzel insanlar. Her şey yolunda, her şey yolunda. Beni, her şey. Men men men spor. <gülüyor> <Dedin> mi? <gülüyor> <gülüyor> Problem. Ben <gülüyor> seviyorum işte. <gülüyor> ne evet, evet, Evet. Evet, videoa girmeden önce abone ol, videoyu paylaş, bir tıkla. geçelim. Adi ya, Adi ya, Adi artık ya. Ah ah ah ah. o. Allah Allah ya. Aa ah, Ruben. <Gülüyoruz> Ruben. Gibi Ruben. Gibi ah, baba. Akka. baba. Oo Ama o komik değildi geçen şey. Lan bu adam. Volkan ya. Bak biliyor ya. Herkesten diyor. Tübe, futbol değil ya. Hokey değil bu ya. Kalem var ya. Sabri, Sabri, Manyak mı? Ne yap? Ya Galatasaray ama ya lan. Tamam Okay, Ne Okay Okay, Bak, bak, ne var bak istiyorsun? <Gülüyor> Şanlıyap, bak hemen kalktı bile. Why are you? Ah, belki yeni yeni trash yaptı. Bunlar genize kallar mı? değil. tabii. Who? Who? Türkiye var. Pas. Bu ne lafa ya? Oha, oha. Aa, aa, aa, oca, oca. Kim yapıyor? şimdi. Bir şey düşünüyor Trabzon. Bu kim? Atam bir işliyordur. Hayır. Burakılmaz selere Boğ boğ ne yapıyorsun o maç bitti. Ah Bu sırada ne İye yere yere Hadi hadi sarı mı? Yaktı star relation. Aa. Gizleme bir türlü gelemedi. Wow. ve Cevap verme ya. Devam şey Gomez Bak 5 10 Soru yok mu arkadaşlar? Problem. Morio, des questions? şey koy bunu sabri oha korkutmak çünkü ay ne oldu o 2-0 o yer. O Şu anda parası yok mu? Onu Gaziantep Sivasspor. Abi ne parası var adamın. Niye parası olmaz? Ne Ne? Bu arada iki top. Şu anda parası yok mu? Onu söylemek istiyorum Abi nasıl bir soru? Parası var adamın. Niye parası olmasın? Eşimden isteyeceğim diyor. Edeceksin ki, senin ortaya para yok. Neden? Edeceksin para Fordaki kadar Türk futbolunu Yap. Evet abone ol ve paylaş ve kadar çıkaralım. Yep. <gülüyor>